Hepinize merhabalar. Ben Bilal. Bugün sizlerle beraber CS:GO'daki e, skin changer diyodunuz da rank changer göstereceğim size. Biliyorsunuz benden çok istiyorsunuz. İşte e, ondan bundan önceki çektiğim rank changer'da e, bir sıkıntı olmuş ve linkler falan silinmiş. Ben de onları hiç bulamadım, araştırdım. Ben gittim en iyisini yine sizlerle bulup. gibi bu Volix'in. Yine altta veriyorum. Gidip indirirseniz ilk yere tıklıyoruz. Hiçbir şey yapmamız gerek yok. Oyunu falan kendi açıyor start dediğimizde. Biz başka hiçbir şeye tıklamıyoruz. Kendi açılacak. Her şeyi kendi kuruyor. Açılsın hemen. Ben oyunu 4-3 oynadığım için bir tık sıkıntı çıkabilir diye düşünüyorum. Çıkmadı. Okey. Gördüğünüz gibi ses geldi. Artık açıldı. İnstack tuşumuza basıyoruz. İlkten burada bizim skin changer geliyor. Skin changer de baya kaliteli bu arada. Ben şuradan hatta göstereyim. Bir. Alalım. Yani neyse ya, hiç bakmak istemiyorum. Gördüğünüz gibi direkt şey geliyor yani. Şuradan bir insert tabasıp çıkayım. Gördüğünüz gibi geliyor yani. Bunlar çok kaliteli. Bir daha tıklayıp buradan profil diyoruz. Gizliliğinden kısım burası. Hemen şuradan global yapıyoruz. Ee, Yoldaşta yine global. Dangerous onlara en güzelini yapıyoruz. Burada ee, 45. 45. 42 yapalım böyle Bu arada hile de çok ilginç bir şey var Onu da göstereceğim şimdi size ya Bunlar da yine aynı işte Bunu Şöyle yapalım Burada bir de bana, Yani kendimize ban atabiliyoruz Yükten <gülüyor> şunu kaydedip göstereyim Gördüğünüz gibi her şey oldu yani Bir de <gülüyor> Bu kadar ilginç bir şey var Şöyle kendimize bir 10 yapalım böyle Gördüğünüz gibi <gülüyor> kendimize bam verebiliyoruz. Ee, galiba bir de ee, tamamen watch ben filan var. Yok geçici yok galiba. Gurabet. Aynen. <gülüyor> kendimize vec bile atabiliyoruz. Ve arkadaşlar trollemelik filan bayağı şeyler yapabilirsiniz. Ee, biliyorsunuz ki bayağıdır video çekmiyor filan. Onun için de sizden çok çok özür dilerim. Ee, bu benim son senem yani üniversiteye hazırlanmam için. Onun için derslere falan yoğunluk verdim. Ama haftada en az 2 ile devam etmeyi düşünüyorum. Neyse bugünlük bu kadar. Görüşmek üzere bay bay. Bir de şunu söylemek istiyorum. E, bu videoyu attıktan sonra büyük ihtimalle bugün atarım. Saat 5 TL Twitch'te canlı yayınımız var. Oraya da gelmeyi unutmayın. E, Çekil Görüşmek üzere bay bay.